Korse'nin Fırtıdaki e, Lübnen dilimleridir. Şimdi korse e, buna karşı görüşler de e, farklı. Korse e, takmak diyelim ki mesela bir karın ameliyatı geçirdiniz. E, biz ameliyat sonrası korse kullanımını önerelim mi önermeyelim mi? E, i̇lk zamanlar için ameliyat sonrası için karın ameliyatı geçirenlerde korse ile.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 vücuda zararlı olabilir diyoruz. Yani dar bir tayt giymenin de zararı olabilir. Yani dar, e, dar tayt giymenin, e, dar çok sıkı karın tarz. özellikle karın bölgesine kadar uzanan tayt tabii tabi karın içi basıncını evet. arttıracağı için e, bağırsaklara e, bası yapacağı için onların yer değiştirmenine neden olacağı için çok önerilmez ama normal bir e, karın e, duvarını Baskı altına tutmayan taytlar için tabi bu söylenemez. Evet. Peki burada aldığımız gıdaların etkisi var mı hocam? Yediğimiz yiyeceklerin etkisi var mı? İşte o kollajen yapımında kullanılan maddelerin kullanımı ya da eksikliği, kullanımında eksiklik, kollajen yapısının bozulması ya da zayıflamasına sebep olabilir. Ee, tabii birçok mesela proteinden az fakir diyet ya da vitamin eksiklikleri e, fıtığa sebep olabilir. Yani fıtık oluşumuna kadar gidecek sürece e, yardımcı olabilir. Tabii evet, e, farklı farklı çeşitliliklerinden bahsetmiştir. E, karın fıtığı da çok sık görülüyor. Evet. Çok sık gördüğümüz ve duyduğumuz... E, Özellikle göbek fıtığı. Göbek fıtığı. Hı -hı. Peki göbek fıtığı doğuştan da olabilir mi acaba? Doğuştan göbek fıtığı e, demek için... Zaten o doğduktan sonra o bölüm, yani göbek bağının e, anneyle birleştiği yer olan umbilikus dediğimiz, umbilikal kort dediğimiz yapının geçtiği delik zaten e, çocuk iki yaşına gelinceye kadar ancak kapanıyor. Evet. İki yaşına kadar çocuklarda o bölgede fıtık gibi hissedilebilir. E,